Günaydın arkadaşlar. Başka turların görülmüştü. Sezham atıkları, pislikleri. Marmara Tırıldız olarak arkadaşlarımızın duyarlılığı sayesinde topladık. Özancığım örnek olsun inşallah. Inanın İnanın kendi adıma utandım, atanlar adına ama arkadaşlarım adına da gurur Bakar mısınız? Bakar mısınız? Keşke i̇şte bunun geldiler. binde birini herkes yapsa da, da içtiğini atmasa sağda <gülüyor> solda pet şişeler evet. atıklar ne kadar çırkı sonra da Marmara Tıralı Parkı dediğimiz zaman bozuluyorlar, kıskanıyorlar lütfen kıskanın da örnek olsun sizler rica ediyorum Trabıda çay ikramı yaptılar. İyi, Muhteşem. Bakar mısınız? Gökhan Bey. Gökhan, <gülüyor> Gökhan Biz de günü bu işti. Huzur Evet, evet ama harika bu. bu. bu. bu. Niye yani Arkadaşlar o kadar duyarlı ki bakanmış. Herkes yerlerden çöpler topluyor. Gerçekten ve kimse kimseye de bir şey söylemedi. Herkes aynı duyarlılığı gösteriyor. Bakar mısın? Lütfen örnek olsun herkesin. Bak beşan <gülüyor> Çok güzel değil mi? Çok, Çok. <gülüyor> Tabii. Tamam bak. Biz evet Aysel'imizde 52 atıklar bunlar yapmayın bunu rica ediyorum yapmayın çocuklarımıza tertemiz bir çevre bir dua bırakalım yapmayın değil mi? değil mi? değil mi? bak bir yana, bir yana, yana, yana kapatma var. Var. varmış birkaç tane de kapatma demin evet, de. var mı kardeşlerim? bak çöpleri de burada bırakmıyoruz Sonra bunu yayınladığım <gülüyor> zamanda hiç kimse bozulmasın, lütfen örnek kalsın. Herkes örnek alsın. iyi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir çubuk dediğine varana kadar. Hadi <gülüyor> şöyle Keşke temizlenmeden önceki halini de hepsini çekseydim ki görseydim. İki dakika insanın hayatını nasıl değiştirebilir?